Merhaba arkadaşlar. 23 Nisan'a özel burçlarına göre çocukların özelliklerini anlattığım bir video paylaşmak istedim. Biliyorsunuz ben burada haftalık, aylık, yıllık bir takım astrolojik etkilerden ve öngörülerden bahsediyorum ancak... E, temel olarak e, güneş burcumuzun da etkileri yatsınamaz ve birçoğumuzun yazık ki yükselen burcumuzu, ay burcumuzu tam olarak bilemiyoruz. E, güneş burcumuzu biliyoruz. Bu nedenle e, zaman zaman bu yorumlardan mahrum kalabiliyoruz. Şimdi e, temelde tabii ki e, haritalar e, alınmalıdır ancak ben yine de burçlarına göre genel etkileriyle çocukların özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Koç burcuyla başlayalım. Evet, e, Koç burcu çocuğu. Öncelikle biliyorsunuz, zodyan ilk burcu olduğu için e, zaten e, Koç burçları genel olarak e, doğum ve bebeklik evresini temsil ederler. Bu nedenle e, bencillik e, ve bireysellik e, temel donelerindendir. Koç burcu insanları yetişkinlik çağlarında bile e, bebek gibi çocuk gibi e, kabul edildiklerinden bebek ve çocuk halleri haliyle e, daha bir bebek, daha bir çocuktur. Dolayısıyla e, Temel cümlesi onun talep etmektir, talepkar olmasıdır. Her şeyin kendisine uygun bir şekilde dizayn edilmesini ve her isteğinin gerçekleştirilmesini ister ve bu alanda zaman zaman yaramaz, zaman zaman sempatik, zaman zaman inatçı olabilir. Onun dışında Koç burcu çocukları oldukça hareketli, oldukça aceleci, sabırsız çocuklardır. Ee, sürekli olarak koşan, hoplayan, zıplayan e, dizini, morartan, kanatan e, yüz yaralarıyla özellikle çok ilgilidir. Genelde Koç burçlarının, Koç burcu çocukların ömür boyu hayatlarında kalıcı bir iz olabilir vücutlarında bu haşerelikten, bu yaramazlıktan, bu acelecilikten ileri gelir esasında. Ancak e, oldukça da aynı zamanda sempatik çocuklar. Kendilerini girdikleri ortamda sevdiren, meraklı bakışlarıyla etrafına gülücükler saçan bir çocuktur. Dolayısıyla o sempatik ve yaramaz halleri, o kısacası afacan halleri kendisini oldukça sevdirecektir. Bir diğer özelliği çok meraklı çok ilgili çocuklara oldukları için sürekli olarak soru sormalarıdır ee, soru sormaktan asla bakıp usanmayacaklardır. zaten e, koç burcu çocuklarında e, genelde koç burcu insanların da bitmek bilmeyen bir enerji vardır Ateş topudurlar Tabiri caizse sürekli Bu nasıl Bu neden niye böyle yapmalıyım niye şöyle yapmalıyım gibi soruları sık sık size yöneltip bazen sabrınızı zorlayabilirler. özellikle e, ebeveynler e, o enerjiyi e, karşılayabilecek güçte de değillerse Tabii ki bu ebeveynler açısından oldukça yorucu olacaktır. Koçburcu çocukları genelde gözlemleyerek değil deneyerek deneme yanılma yöntemiyle e, bilgi edinmeyi tercih edeceklerdir. Yani bunu yapma dediğiniz zaman e, muhtemelen onu yapacaktır ve onu yapmasının neticesinde oluşacak sonuca göre tekrardan onu deneyimleyip deneyimlemeyeceğine karar verecektir. Dolayısıyla Koçburcu çocuğuna sadece emir kipleriyle hitap etmek çok doğru olmayacaktır. Çok itaatkar bir çocuk olduğunu söylemem zordur. Zira onu gerçekten tatmin edecek bir açıklama yapmayacaksanız eğer o sizin yapma dediğinizi daha çok yapmayı tercih edecektir. Çünkü dediğim gibi inatçılık ve deneyerek yanılma oranı yüksek bir çocuktur. Onun dışında genel olarak koç burcu insanların özellikleridir ancak koç burcu çocuklarında tabii ki daha çok etkili bir şekilde çalışır. Etrafındaki insanların onayına ve takdirine oldukça fazla ihtiyaç duyan burçlardandır. Dolayısıyla eğer onun başarılı olması ve ön planda olması gibi bir istek ve arzunuz varsa bu neticede özellikle onu sık sık sevdiğinizi ifade etmelisiniz ve aynı zamanda ona iltifatlarda bulunmalısınız, onu takdir etmelisiniz Yaptığı bir işi övmelisiniz ki o da teşvik olsun, motive olsun ve bunun devamını getirebilsin. Zira koç burcu insanları genel olarak zaten çocuksu tarafları fazla olan insanlardır ve dediğim gibi çocuk hali bundan, bundan 100 kat daha fazla olacağı için. Genel olarak aslında tabiri caizse kolay kandırılabilen, kolay yönlendirilebilen çocuklardır. Ancak dediğim gibi sürekli olarak onu motive etmek, onu desteklemek, ona sevginizi hiç bıkmadan, usanmadan göstermek gerekir. Koçbur çocuklarına gereksiz otorite, aşırı kural koymak ve emir kipleriyle hareket etmek oldukça yanlış olacaktır. Onu eğer teşvik etmek, motive etmek ve onun başarılı olmasını sağlamak istiyorsanız ona bol bol takdir cümlesi kullanmanız, onu övmeniz, onu teşvik etmeniz, onu motive etmeniz ve ona sevginizi yeterince göstermeniz gerekmektedir. Dolayısıyla sevgiyle, ilgiyle, övgüyle büyüyen Koç burcu çocukları deneyerek, yanılarak aynı zamanda dizlerini kanatarak olmak istedikleri noktada oldukça başarılı olacaklardır. Özellikle koçburcu çocuğunuz varsa son bir tavsiye olarak içinde biriken fazla enerji atması bakımından kendi yetenek ve ilgilerine göre sportif veya bedensel herhangi bir aktiviteye yönlendirmenizi tavsiye edeceğim. Çünkü aksi takdirde bu enerji atamadığı zaman çocuk evde hırçınlaşabilir. Derslerine ve okuluna çok fazla odaklanamayabilir. Zira dikkate dağınık bir burçtur. Ancak oldukça zekidir. Ama bedensel olarak bir aktivitede bulunmak onu birçok alanda geliştirecektir ve aynı zamanda sosyalleştirecektir. Evet, Koç burcu çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum açıkalım. Ve geçelim Boğa burcu çocuklarına. Evet, Boğa burcu zodyanın ikinci burcudur. Boğa burcu çocuğu doğduğu zaman artık ilkbahar tam anlamıyla kendini göstermeye başlamıştır ve doğa artık yeşillenmeye, renklenmeye başlamıştır. Dolayısıyla içimizin ısındığı, doğanın artık kendi rengini göstermeye başladığı bu zamanda dünyaya gelen boğa burcu çocukları daha çok bereketle ilgilidir. Dolayısıyla biliyorsunuz boğa burcu sahip olmak, hasat, bereket gibi konularla erintilidir ve toprak grubundan bir burçtur. Aynı zamanda dediğim gibi emekle ilgili olduğu için oldukça çalışkan, oldukça mücadeleci ve zaman zaman inatçı bir çocuk olduğunu söyleyebilirim. Sabit burçlardan biridir. Dolayısıyla fikrini değiştirmesi çok kolay olmayacaktır boğa bu burcu çocuğunun. Öncelikle temel özellikleri olarak oldukça dayanıklı olduğunu söyleyebilirim yavaş ve emin adımlarla hareket etmeyi tercih edecektir çocukken de bu böyledir temkinli olmayı tercih edecektir Biraz önce koç burcu çocuklarında bahsettiğim gibi deneyerek değil de gözlemleyerek ve tartarak düşünerek bir takım adımlar atacaktır Oldukça fazla hareketli olduğunu söyleyemem. Ancak hoşlarına gittiği, yapmaktan keyif aldığı şeyler konusunda enerjisini son raddesine kadar kullanabilir. Özellikle iştahlı bir çocuk olacağını söyleyebilirim. Bu konuda fazla sıkıntı yaşamayacaksınızdır. Genel olarak damak tadı, damak lezzeti kuvvetli bir burç olduğu için ona güzel yemekler yaparak onu mutlu edebilirsiniz. Güzel sofralar kurabilirsiniz. Bu alanda gerçekten mutlu olacak çocuklardan biridir. Genel olarak sahip olmakla ilgili bir burç olduğu için eşyalarına oldukça fazla kıymet verir. Oyuncakları, kıyafetleri, ayakkabıları bunları bir arkadaşıyla veya hatta kardeşiyle bile paylaşmak onun çok hoşuna gitmeyecektir. Dolayısıyla paylaşma konusunda biraz uğraşmanız gerekebilir. Eşyalarına sıkı sıkıya bağlı bir çocuk olacaktır. Aynı zamanda Venüs tarafından yönetildiği için özellikle güzel sanatlara, güzelliklere oldukça düşkün bir çocuk olacaktır. Boğa burcu çocuğunuzu doğa ile, çiçek vakit geçirebileceği doğada güzel ve huzurlu bir ortam oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda boğaz bölgesiyle ilintili olduğu için sesinin çok güzel olma ihtimali vardır ve sanata özellikle müziğe yeteneği olabilir. Bu alanda yeteneklerini tespit ederek herhangi bir enstrüman çalması veya müzikle alakalı yeteneğini keşfetmesi adına çocuk yaşlarda onun yeteneğini yönlendirebilirsiniz. Dediğim gibi biraz zaman zaman inatçı zaman zaman tembel olduğunu Düşündünüz. Ama istediği ve karar verdiği konuda sonuna kadar mücadele etmekten asla kaçınmayan ve e, bu yoldan kolay kolay dönmeyen bir yapıdadır. Dolayısıyla boğa burcu çocuğunuzun e, doğru yönlendirildiği takdirde e, amacına ulaşana kadar hedefe sıkı sıkıya bağlı olduğunu bilmeniz gerekir. Ancak dediğim gibi zaman zaman hayatın keyifli taraflarını yaşamak istediği için tembellik enerjisiyle beraber özellikle fazla kilo almaya eğiliminden dolayı onu daha çok doğayla ve dışarıyla baş başa kalacağı ortamlarda bulundurmanız onun açısından çok daha faydalı olacaktır. Genel olarak e, üzerinde düzen oturtulması kolay bir çocuktur. Dolayısıyla düzenli ve keyifli bir yaşantısı, programlı bir yaşantısı olduğu zaman daha mutlu olacaktır. Onun için e, Boğaburcu çocuğunuza yemek saati, uyku saati gibi e, bazı planlar, programlar uygulayabilirseniz oldukça daha planlı yaşantı yaşayacaktır ve bu durumdan hoşnut olacaktır Boğaburcu çocuğunuz. Evet, e, Boğaburcu çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hoşçakalın ve geçelim ikizler burcu çocuklarına. Evet, ikizler burcu artık yazın gelmeye başladı. ilkbaharın tam anlamıyla kendisini gösterdiği ve yazın müjdesini verdiği bir zamanda dünyaya gelir ve dolayısıyla artık insanların hareketlendiği, daha çok sosyalleştiği, daha çok sohbet içerisinde bulunduğu bir dönemde doğmuştur ikizler burcu Bu nedenle ikizler burcunun temel özelliği tam manasıyla sosyal ve aynı zamanda oldukça konuşkan çocuklar olduğunu söyleyebilirim ikizler burcu Merkür tarafından yönetilir Merkür bizim zihin ve akıl faaliyetlerimizi iletişim faaliyetlerimizi yöneten bir gezegendir Başak burcu ile beraber paylaşırlar bu gezegeni Dolayısıyla ikizler burcu genel olarak sosyal ağları ve iletişim yönünü temsil etmektedir Bu neden yani i̇kizler Burcu çocuğunuzun özellikle çok konuşkan bir çocuk olacağını söyleyebilirim. Erken yaşta, erken dönemde konuşmaya başlayacaktır. Oldukça zeki bir çocuktur. Zihinsel faaliyet ve kapasitesi oldukça yoğundur. Aynı zamanda değişken bir Burcu olduğu için ve adı üstünde İkizler Burcu olduğu için sanki birden fazla çocuk sahibiymişsiniz gibi hissedebilirsiniz. Zaman zaman... Dengesiz tavırları olabilir. Zaman zaman istekleri renk ve yön değiştirebilir. Bunlara e, adapte olmaya çalışmalısınız. Çünkü onun adaptasyonu oldukça kuvvetlidir. Her ortama uyum sağlayacaktır. Zihin dünyası oldukça renkli ve neşelidir. Kendi kendini eğlendirmeyi bilebilir. E, ona bol bol kitap okuyacağı, e, zihin faaliyetlerini geliştireceği bir takım bulmacalar e, sunabilirsiniz. Hediye edebilirsiniz. O okumayı, yazmayı, araştırmayı çok seven bir çocuk olacaktır. Öyle ki zaman zaman bu dengesizlikleri aslında hiç hoşlanmadığı bir şey yaparken daha sonrasında hoşlandığını fark edebilirsiniz. Veya ağlarken birden gülmeye başlayabilir. Gülerken birden ağlamaya başlayabilir. Onun tam olarak neye nasıl tepki vereceğini çok da öngöremeyebilirsiniz. İkizler burcu çocukları diğer bebeklere ve çocuklara nazaran çok da bebek ve çocuk gibi değildirler. Gerçekten tam anlamıyla bir yetişkin gibi her şeyi algılayan, gözlemleyen ve her hareketi taklit etme becerisi olan bir çocuktur. Dolayısıyla onun yanında konuştuklarınız, söyledikleriniz ve davranışlarınız oldukça önemlidir. Bunların hepsini heybesine atacak ve bunu yeni geldiğinde çok net bir şekilde kullanacaktır. Bu nedenle ikizler burcu çocuğuna sahipseniz, özellikle bu çocuktur. Yani bunun yanında bunu yapabiliriz veya o ne anlayacak gibi cümleleri sarf etmeniz oldukça hatalı olacak. Ee, zaman zaman yaramazlıklar yapan bir çocuk olduğunu söyleyebilirim çünkü hareketlidir ve e, oldukça e, fazla enerjisi vardır zihinsel enerjisini bedensel enerjiye çevirdiği takdirde e, zaman zaman e, haylazlıklar yapması muhtemeldir. Ancak ikizler e, Burcu çocuğu çok çabuk öğrendiği için ona özellikle e, öğretmek istediğiniz e, şeyleri okul çağından önce, önceki bir zamanda da öğretebilirsiniz. O gerçekten algıları çok açık ve e, çok iyi bir gözlemci bir çocuktur. Aynı zamanda çok sosyaldir. E, şöyle düşünebilirsiniz. Çok fazla ders çalışmayabilir, çok fazla... Dışarıda vakit geçirebilir arkadaşlarıyla ancak dersini derste öğrenen ve alması gerekeni zamanında alan ve bunu sınavlarında karnesinde başarılı bir şekilde gösteren bir çocuktur. Yani hem sosyalliği hem de okul hayatını aynı anda at başı yürütebilen bir çocuktur. O yüzden onun çok fazla ders çalışmasına gerek yoktur. Çok fazla emek vermesine gerek yoktur. O zaten muhteşem zekasıyla her zaman farkını ortaya koyacaktır ve algıladıkları, deneyimledikleri sosyal çevresiyle beraber bütünleşerek esasında hem başarılı hem sosyal bir çocuk olduğunu zamanla fark edeceksiniz. Evet, sevgili ikizler Burcu çocuklarının da Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Hoşçakalın.